Biraz ben kendime geleyim. Aslında çok gergin olduğum bir konu, Adımdan da şu an bir şey kaçırmak istemiyorum. Çünkü <gülüyor> adli olarak yürüteceğimiz için olayı, yani hukuki olarak devam edeceğimiz için de bu saatten sonra ben her lafıma, her şeyime dikkat ederim. Yalnız şunu bilsinler. Ee, her söylediklerine de cevap vereceğim, her söylediklerini izleyeceğim, her yaptıklarına karşı e, yorumumu, düşüncelerimi, burada chat'imde e, dahil olursa konuya daha iyi olur. Çünkü hani ben kendi kendime böyle konuşmuşum gibi olmasın, sablarından sub, da hayran grubundan da çok e, lütfen rica ediyorum. Bir şey söylediğim zaman doğruysa doğru, yanlışsa yanlış şeklinde beni uyarabilirsiniz. Bu da troll yapacak bir durum olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Sonuçta dava açıldığı zaman bu süreçler bir yıla kadar uzuyor. Hatta bir yıldan daha uzun süreyi kadar da uzayabiliyor. İki tarafında da... E, hatta ben e, yanlış yere yargılanmasını istemem. Ben elimdeki donelerle bir dava açacağım. İsteyen de bana karşı dava hemen e, açabilir. Ya da savunmasını yapabilir. Burada iki mevzu var aslında elimizde. Bunlardan birincisi, cumartesi günü aynı turnuvada yer aldığımız ismini maalesef bilmediğim, burada asla ego falan kasmıyorum. Yani o benim adımı biliyordur, ben onun adını bilmiyorum, mevzusu değil. Oyundaki Nick'in de şu an hatırlayamıyorum, eski ismiyle tanıdığımız kaç yaşında olduğunu, gerçekten adını bilmediğim da hiç yan yana gelmediğim, iki turnuvadır yan yana geliyoruz ve yan yana getirilme şeklimiz de tabii ki aynı platformun yayıncısı olmaktı. Birincisi, Kofin ismiyle bilinen, gerçekten gerçek adını bilmiyorum. Kişinin, benim adımı kullanarak hakaret, hakaretten yana küfür ve bir sürü yakışıksız ithamla, canlı yayında, Beni Savunma yapamayacağım şekilde Asla yayında değilken insanları çitlesel olarak Üzerime yönlendirerek Kekolar Siktirsinler Maymunluklar Tabirlerini kullanan Bir yayıncı Bu bir İkincisi Hiçbir şekilde Hiçbir ortamda, hiçbir sosyal medya aracılığıyla ne Discord, ne DM, ne telefon görüşmesi, ne bir organizasyonda yan yana gelmedi. Fakat adını, adımı her zaman diline zikreden, beni bir yayıncı değil de bir malzeme aracı olarak gören, Defalarca iyi niyet göstergesi uyguladığım, defalarca yanaşmaya çalıştığım, sorunu çözmeye çalıştığım fakat durdurulamaz noktaya gelmiş Jareyn Mahlaslı Ahmet Sonuç Beyefendi. İkinci şahıs da budur. Dava açacağım. İsmini bildiğimi söylüyorum. Öbürü da Asım'mış. Şimdi chatten gördüğüm için söylüyorum. Bu iki beyefendiye size izleteceğim donelerle, sizden gördüğüm donelerle dava açmayı uygun buldum. Bu iki seçenek de benim için çözülemez noktaya geldiği ve buradaki kalabalıklar içinde yapılan özrün, kusurun, kuytularda özrünün asla kabul etmeyeceğimi nitelendirerek burada iki davayı da ...side tanıtacağım. Tabii ki saygı çerçevesinde yapacağım bunu da. Fakat şunu söylemek istiyorum. Bu saatten sonra... ...aracı oraya girdiği için söylüyorum. Hiçbir şekilde görüşmeyi talep etmiyorum. Görüşme taleplerini de... ...onaylamıyorum. Hiçbir şekilde de bu işi... ...hakim... ...kararlaştırana kadar da peşini bırakmayacağım. Şimdi... ...hangisinden başlayalım bilmiyorum. Ama bence sizin... platformumuzda dahil olduğu için... ...ilk önce merak ettiğinizi düşündüğüm... ...sebeplerini merak ettiğini düşündüğüm... ...mevduyla başlayacağım. Bir... ...yayın gerçekleşti. Cumartesi günü. Turnuva yayınıydı. Orada... ...Türkiye... ...Almanya şeklinde 16 vs 16 düzenlenen ve 16 Türk'ün bütün olup 16 Alman'a karşı oynadığı mücadelede... ...biz de boy gösterdik diyelim. Böyle etmeyeceğim yani. Buradaki mevzuya gelirsek abi... ...kendisine... Maddi manevi tazminatı açacağım. Söylediği söylemlerin hiçbiri kabul edilebilir, yatsanabilir ee, ya da sinirle söylenmiş şeyler olduğunu düşünmüyorum. Özellikle benim adıma elinde hiçbir donet olmadan kullandığı kelimeler, direkt ismimi zikretmesi bu davadaki haklılığımı hukuki tabip gösterecek. Şimdi, gerçekten araya çok aracılar girdi. Hatta bir araya getirilmesi talep edildi. Kabul etmedim. Özür dilemek istemiş. Buranın, Nonolive'ın e, bütün youtuberların sözleşmesini yapan, e, buradaki hepimizin tek yetkili saydığı kişi, e, özür dilemek istediğini söyledi. ...kabul etmiyorum özgürlüğünü. Benim burada yapacağım hiçbir hamle, hiçbir söyleyeceğim söz, insanlar karşısında bu şekilde aşağılanmamı bana kabul ettirtmiyor.